Merhaba JET Squad, tekrar hoş geldiniz. Sizden hoşlanda forever. Sizden hoş buldunuz. Hoş, hoş geldiniz. Then, then, then, then, then, no. Hoş buldunuz. ya hoş buldunuz. Yeah, yeah good. Oh. And, uh, wait, what's this? Point? this? Yeah. Out, <coughs> E, it's my. E. It's oynuyor. Hmm. I love you Chin. <gülüyor> I love you Chin. <Gülüyor> This, This No. No no no no. I love Ah. ah. Ha, doğru. De. Bu şimdi, bu Ya, ilayla, Ya, ya let's let's hoş geldiniz. Uh, bugün ne yapıyoruz? Bugün Survivor 21 21 20 201 20, komikaller, ratep 21 2021. Öyle dedim. 20 21. 20 -21. Hı. <gülüyor> ya evet, 2021 So ona tepki veriyoruz işte. Yani gördüğünüz gibi yani şheden Ah neyse çok konuşuyorum. <gülüyor> Arkadaşlar lütfen başlamadan önce para bizden hatırlıyorsunuz <gülüyor> oh, Deb Survivor. Oh, tuz ne? yukarıda ne var? Allah. Ney? Yukarıda ne var? Allah. çok komik vallahi. yukarıda ne var? Allah. yukarıda ne var? Allah. bir şarkısı vardı. Söyle o şarkı. Doğru. Anlattım mı Nasıl? Nasıl nasıl yaptı? Varsa. Yukarıda ne var? Allah. İşteki. Yukarıda ne var? Allah. Ben soyum bir şarkısı vardı. Söyle o şarkıyı. Kör. Doğru. Anlattığımı anlayırım ama karşı taraf benim anlattığımı anlamaya sanki. Ben Doğan'ın anlattığını biraz anlayırım ama anlatıcılarını anladığım gibi cevap vermeye çalışıyorum. Arıyoruz birbirine nişanlar. Sıkıcı oldu. Bak. <gülüyor> beyin yakarım burada podcast. Tamam <gülüyor> oh, like this means like this is like this is, a, like, this is an interview that can boost your brain. <gülüyor> <and you're talking>. So <gülüyor> no try so that's how it is. Like you know anlattığımı anlarım ama karşı taraf benim anlattığımı anlamaya sanki. Ben de onların anlattığını biraz anlarım ama anlattığı anladığım gibi cevap vermeye çalışıyorum. Karşılıklı birbirine inşallah bugün güzel bir eşleşme ederim de. Jari bossit bossit Gerçekten çökük mü yapıyorsun? Evet seni eşekmeye ederim da. bossit bossit Oh! ne oldu? Like a instead of Okey taking the my Her artık yazsınlar abi böyle bir şey olamaz ya ya sen Hanza değil nasıl nasıl yazmadan durabiliyorsun ben anlamadım Hanza Ali takımda değiller Yok, Mavi takım yazdılar ya. Anzaden O da şey diyor. Anzadenia C yazacaksın falan diyor. He. Ateş Ateş Gel edelim bize. ateş edelim. Kurdu. Yok koylar. Ya Ya ya evet. Okez Gerçekten chari tamam, çok böyle lezy. Rough rough. sert. Şey oyun oynuyor. Burada şey e, yara, yara oldu. Doran'ın burada. Oh, sakat. Um, evet yani evet. evet. Yani diziyle vurdu. Oha. Çarın... Zar kazumba. Okay ya ya ya ya, atlıyorum. Dura dura niye ya ya ya ya ya, mi falan diye düşündükten sonra dedim ki hayır. Bu yeni bir strateji çünkü Yunus Emre'de biz karar verdik. İşte kazanınca çok sevinicez. karşı karşı bu ne biçim şey? Bu ne biçim şey? Bu ne biçim Bu ne Bu ne La güzel. Okay, ben doğru. O Hadi. bu baran değil mi bu? Baran ama. Baran gitti. Biraz bayağı. My problem. Açık değil mi? Dedekiliyoruz ya, <gülüyor> dedekiliyoruz mm� bu komik ya. Sorry. Ama o gün sakatlanmadığı izden. Ya. Yani. çok o kadar çok derdim var ki artık gitboya mı unuttum? Ne? <HarborFest smah> problem ne çok tatlı ya. Vallahi çok seviyorum. Son zamanlarda tatlı olmuyor. Böyle çok Hadi. Çiğlet daha şey gibi gözüküyor. Hmm. She improved. Ma artık dip unuttum. O ne? Şifota oysa o Ama böyle yakışıyor ya. She like die Saç böyle yakışıyor. Ooo, merdivenleydi. Tat tarafından dolayı. İyi. Sakin abi ya. Buradan gerekiyor. Buradan geçmek çok ya. Allah Allah evet birikar adamar adamar Allah ah reshat ah gerçekten bu yılın yani Survivor tamam geçen yılın yani yıllar izlemedim görmedim ama çok komik insanlar şey diyorlar kutu geçenki Survivorlar daha komik diyorlar daha iyi diyorlar benim için bu en iyisi yani çünkü sadece bunu izledik. Hmm. Ama çok komik ya yani gerçekten. Yani her gün bekliyorum. Evet evet evet doğru doğru. Um, glory gibi. Ev arkadaşlar lütfen bunu beğendiyseniz abone ol, paylaştın, sana yardımcı Ve videoları Problem